Koç burcu hangi burçlarla anlaşır? Koç burcu her zaman boğa burcu ile mutluluğu yakalama şansına sahiptir. Sizin değerinizi bilecek ve siz de onun farklı özelliklerini keşfedeceksiniz. Boğa sakinliği sever. Başta koç burcunun ateşli ve hareketli hayatını yadırgayabilir. Ama karşılıklı mantıklı olursanız ilişki zaman içinde aşka dönüşebilir. Koç ve İkizler burcu. Akıllı ve mutlu iki insanın karşılaşması sonucunda aralarında güçlü bir aşk doğabilir. İkizler insanı çok gönlüdür ve onunla beraberken hiç canınız sıkılmaz. Kendinize güveniyorsanız bu ilişkiye başlayabilirsiniz. Sıra dışı bir ilişkiye hazır olun. Yengeç burcu duyguları ile hareket eder. Yengeç alıngan ve kırılgandır. Söylediğiniz her şeyi yanlış anlayabilir ve size küsebilir. Çünkü o hiçbir şeyi unutmaz. Oysa koç burcu olarak siz asla kim gütmeyen ve anında her şeyi unutan birisiniz. Zor bir ilişki olur. Aslan burcu koç burcuna çok benzer. Her konuda birbirinizi tamamlarsınız. Aslan, güçten ve saygıdan hoşlanır. Üstelik sevildiğini bilmesi gerekir. Aslan burcu ile yaşamak kolay değildir. Fakat zamanla her türlü uyumu sağlayabilir ve mutlu olabilirsiniz. Başak burcunun farklı yönleri ilginizi çekebilir. Çekici kişiliğinden etkilenebilirsiniz. İnce zevkleri ve maddiyata önem vermesi, sakin tavırları sıkıcı gelebilir. Başak burcu gündüz yaşamayı sever, siz de gece. Birbirinizden hoşlansanız ancak kısa bir flört yaparsınız, sonrası olmaz. Koç burcu ile terazi burcu mükemmel birlikleri yaşayabilir. Onu gördüğünüz anda büyülü bir aşkın içinde düştüğünüzü hissedersiniz. O sizin yıllardır hayal ettiğiniz sevgilidir. Çekici, nazik, baştan çıkarıcı, karizmatik, cazibeli, zarif ve romantiktir. Aranızda öylesine büyük bir aşk doğar ki kusurlarını bile görmez olursunuz. Denemekte fayda var. Koç ve akrep burçları birbirlerini gördükleri an yangın başlar. Geriye bu yangını seyrederken keyif alıp sönmesini beklemek kalır. Aşk bir gün biter ve yerini sevgi alır. Akrebin kıskançlığı sizin dürüst yaklaşımlarınız sayesinde dengelenebilir. Yay ve Koç arasında herkesi kıskandıracak bir aşk doğabilir. Aman nazar değmesin. Her ikiniz de ateşli ve heyecanlısınız. Her şeyden çok çabuk sıkılıyor ve yenilikleri arıyorsunuz. Fakat tüm bunları yaşarken birbirinizin elini asla bırakmamalısınız. Oğlak burcu yere sağlam basarken sizin ayaklarınız yere değmez. Kuşkucu, kinci ve kimseye güvenmeyen bir oğlak burcu ile ne yapmanız gerektiğini gerçekten bilemezsiniz. En iyisi geç olmadan birbirinize elveda deyin. Bir aşkın anılarında kalması bazen çok daha anlamlı ve güzel olur. Kova insanı ilk anda size cazip gelebilir. Bağımsız yapısı sizin için idealdir. Bu aşk er geç rayına oturur. Astroloji bu ilişkiden vazgeçmesini istemiyor ve tüm yıldızlar size şans veriyor. Bizce aşkınızı sonuna kadar yaşamalısınız. Balık insanı asla size göre değildir. Duygulu, hassas, kırılgan ve alıngan bir balık burcu yapamazsınız. O kendi denizinde yüzmekten hoşlanır ve sizden kendisine ayak uydurmanızı bekler. Onun dünyası size çok yabancıdır. Gerçekten kaçan balıkla beraber olamayacağınıza karar verebilirsiniz sayın arkadaşlar. Erkekler neden evlilikten korkar? Erkeklerin kafasında evlilik bir yenilmişliktir. Onlar için bu olguyu silmek zordur.